Selamun aleyküm herkese, sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. Bugün yine evdeyiz ve birkaç gün sonra yine tarlaya gideceğiz. Domatesimize ve biberimize gübre atacağız. Hazır evdeyken kombimizi bugün yapacağız. Kombiyi yaparken iki farklı formülasyonda yapacağız. Bunlardan birisi domates için, birisi de biber için. Formları ayrı olacak. Burada yine benim kameramanım var. Şöyle bir bakayım. <gülüyor> Erva kızım benim kameramanlığımı yapacak ve şöyle ben bir önce şunu bir göstereyim bunları şey yapacağız hazırlayacağız kantarımız burada ürünlerimiz burada ee, neler var arkadaşlar çinko sülfatımız var demir sülfat var demir sülfatımız monohidrat monohidrat olanı daha güzel mangan sülfat var bakır sülfat var ve borumuz var Ayrıca geçen seneden kalma şurada nikel sülfatımız var. Artı çok az bir şey de kobaltımız kobalt sülfatımız kalmış. Bunları da kullanacağız. Şelatlayıcı olarak da e, neydi? Sitrik asit yani limon tuzumuz burada. Şimdi önce domates için olanı hazırlayacağız. Domatesler çiçeklenme dönemine girdi. Çalısı gayet güzel çalışır. Ve çiçek tutumunu sağlamak, aşırı boğum arasının açılmasını engellemek için onun için özel bir e, formülasyon hazırladım. Kombi için. Kızım biraz sonra sana vereceğim. Kombi için özel bir formülasyon hazırladım. E, bu arada Yusuf'umu da görün. Bu da en ufak oğlum. Bu da en ufak kızım. E, bunlar da bana eşlik edecekler. Ama uzak duracaksınız. Bu ürünleri hazırlayacağız domates için bu şekilde burada bunu durdurup bakabilirsiniz biber içinde başka formülasyon yapacağız niye ikisini ayrı formülasyonda yapıyoruz önce ondan izah edeyim domatesi belirttik domates çiçeklenme dönemine gitti ve çalısı çok güzel ama biberimiz küçük biraz çalı lazım bize Ayrıca domatesin demire ihtiyacı yok kökten demir vermeye ihtiyacı olmadığı için demir oranını çok aşırı düşük tutup biber için demir oranını yüksek tuttuk. Hem de çalıyı engellemeyecek bir şekilde. E, biberde bor oranını ve neyi düşürmüşüz? Bor oranını düşürmüşüz. Ondan sonra çinko oranıyla eee manganı birbirine yakın yapmışız. Bunlardan detaylı bahsedeceğim. Biz hemen şeye geçelim. Gel kızım şöyle bir tutuver şimdi önce domates için yaprak gübremizi kombimizi hazırlayacağız burada mantarımız çalışıyor gel kızım darasını da almışız ve meydan başlıyoruz şöyle bu tarafa git uzaktan biraz dur kızım seni tam kameraman yapacağız domates için demir demiri az kullanıyoruz demir monohidrat yarım kilo demir kullanacağız. Demirimizi getirdik. 520 gram. O kadar önemli değil. 5-10 gram. 500 gram yaptık. Şöyle şeyi çek kızım. Şurayı çek. Ama böyle dik tut. Fazla da yaklaşma. Soluma. Gel kızım. Demirimizi aldık. Sırada mangan sülfat var, mangan sülfattan iki buçuk kilo kullanacağız. Yani 500 gramımız var. Bu üç kilo olacak toplam. Sanırım şu da üç kilo oldu. Şimdi sırada Çinko sülfatı kullanacağız. Çinko sevgili arkadaşlar çiçeklenme için çok iyi. Bunun için çinko oranımız yüksek olacak. 4,5 kilo çinko sülfat kullanacağız. şurada 3 kilo, 4,5 kilo eklediğimiz zaman 7,5 kilo olacak. Yedi buçuk kilo oldu. Sıralar ne var arkadaşlar? Bor var. Buradan da 1 kilo kullanacağız. Burada boğum aralarını kısaltır. çiçeklenmeye teşvik eder. Bundan da 1 kilo kullandığımız zaman %20'lik 8,5 kilo olacak. Taşı bitmiyor mübarek. Tamam. Koronu da kullandım. Eskide, eskide. Nikel kullanacağız değerli, değerli dostlar. Aslında molibden olsaydı daha iyi olurdu da. Molibden çiçeklenme için çok iyi, molibdenimiz olmadığı için maalesef. Nikel kullanacağız. Nikel de özellikle şeye çok faydalı kırmızı örümcek ve pipsi hasarları için faydalı bir ürün bundan da 200 gram kullanacağız 8700 olacak 600 680 ve 700 Nikel sülfattan da 200 gram kullandık. Geriye ne kaldı? Bakır sülfat arkadaşlar. Bakırda 500 gram kullanacağız. Bakırımızı da ekleyelim. 500 gram bundan da kullanırsak ne olacak? 9200 olacak. Abi şibe yapacağım. 9200 oldu. Gram 100 fazla. Hiç olmaz. Ve şelatlayıcı olarak sitrik asit kullanacağız. Sitrik asitten de 800 gram kullanacağız. Bu kağıdımızı buraya indirelim. Fidrik asit dediğimiz arkadaşlar, bildiğimiz limon tuzu. Bunu 10 kiloya tamamlamış olacağız. Az bir şey bizim şey vardı Oba sülfat kalmıştı geçen seneden Normalde bundan da 200 gram kalmak lazım ama Bu çok az olduğu için Bunu bibere ve ee şeye Azar miktarda Azar azar kullanacağız bir 30 katıra maksat bitsin bu da Bu da biber için Yeterli olacaktır Şimdi bunları homojen bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Bunun için benim bir şey var, şu malzeme var. Şunu göstereyim arkadaşlar. Bu inşaatçıların part karıştırmak için kullandıkları malzeme. Şöyle bir şey de yapmışım, tozu gelmesin diye. Şöyle. Şimdi alta gitti. Bombimiz hazır arkadaşlar Şimdi bunları Boşak yiyeceğiz evet. Ve Parlada Kullanacağız Beşer kiloluk Buna bakalım Bu da 5 kilo. 5 kilo 20 gram. Yani yok. Eşit bir şekilde ayarlamış oldu. Bunun işi bitti. Bunun da işi bitti. 10 kilo çiçeklenme dönemi için kombimizi hazırladık. Şimdi tekrar şunu yapalım. Bunu açıp kapatalım. Şu şekilde darasını almış oluyor. Şimdi bu hazırladığımız Kombide Bayağı zaman geçmiş ya Bu hazırladığımız kombide şöyle yakınlaştırayım Yarım kilo demir 2.5 kilo mangal 4.5 kilo çinko 1 kilo bor Orada 100 yazmışım ya o 1000 olacak ee, 500 gram bakır 200 gram mikel 800 gram sitrik asit Toplam 10 kilo yapıyor ve oranları da hazırlamış olduğumuz kombinin oranları 1.6 yüzde 1.6 demir 7.8 mangan yüzde 10 çinko çinko ağırlıklı bir kombi yapıyoruz çünkü çiçeklenme dönemindeyiz yüzde 2 bor yüzde 1.2 bakır ve yüzde 0.2 de nikel olmuş oluyor. Şimdi de şeye geçiyoruz. Biber'e geçiyoruz. Tut kızım. Biber benim 10 dönüm. E, 5 kiloluk yapacağım. Bunun birazını yapraktan kullanacağız. Birazını da, e, da kökten damlama suyuyla kullanacağız. Burada oranlarımız değişiyor arkadaşlar. Demirin oranı 5.6 mangan 6.8 çinko 8.8 bor %1 deminkinde bor %2 yapmıştık. Bakır 1.2 e, nikel sıfır nokta iki aynı şekilde olacak 900 gram demir manvan, 1 nokta .1. 1 kilo 100 gram yani 2 kilo olmuş olacak 2 kilo oldu şimdi çinko atıyoruz. çinkodan direkt 2 kilo oluyoruz Gel kızım, sen orada dur kızım, sen gelme. İki onu dört yapacağız. Video biraz uzun olacak ama yapacak bir şey yok. İhtiyacı olan seires, ihtiyacı olmayan da seires. 2 kilodan, çünkü onu da koyduk. Şimdi buradan 250 gram koyuyoruz. 4250 olacak. Bu borun içine, deminki şeyi yanlışlıkla bu artan şeyi bunun içine katmışım, bir şey olmaz, bakıra az katarız. 4300 yapalım bunu. 200 gram kadar şey var içinde, bakır var. Evet, oradan 250 gram, bakırdan 250 gram, biz bunu 200 gram katacağız, deminkinde biraz patlık ya. Bakır evet, 4500 olacak. dört bin yüz gram nikel koyacağız nikel sülfat 4600 yapacağız şunu 4600 bin altı gram nikel sülfat koyduk ve şu kalan balta koyayım. Az bir şey, maksat bitsin diye. Kaç grammış? 20 grammış. Şimdi 400 gram da şalatlayıcı olarak yine limon tuzu katacağız. Sitrik asit yani limon tuzu 5 kilomuz tamam oldu bunu da homojen bir şekilde karıştırdığımız zaman bizim on işimiz bitmiş olacak kızım sen şimdi karıştıracağım uzağa git tamam. Atalım yine 101 harca harca bitmez poşetlerimiz var ama bunu ona karıştırmamak lazım. Şimdi kantarımızı kapatıp tekrar açalım bakalım 5 kilomuz tamam mı? Çık poşete katalım. Bunun biberinki ne olduğunu anlamış oluruz. 985 kilo. Görünüyorlar mı kızım? Evet baba. 5 kilo. Şimdi içe. Tam 5 kilo. Bunu da bu poşetin içine katalım. Şimdi bu şekilde karıştırmak biraz sıkıntılı oluyor. Bunun için karıştırıcı bir düzenek yapacağım inşallah. Ve şu malzemelerimizi alalım. 15 kilo kombi. Yastık arkadaşlar. Ver kızım. Hadi teşekkür ettik. Bir el sana bakayım. Evet arkadaşlar zaten. babamın videosuna abone olmayı <gülüyor> unutmayın. Çok Alt uğraştı var. sizin için. Kendimiz için uğraştık kızım ya. insanlarda da faydalansın. Eyle. burada şöyle yakından çekeyim görün arkadaşlar bu B harfi yazan bor o yüz yazılmış ya arkadaşlar o bir kilo kalem burada mıydı kızım kalemleri onu düzeltelim de insanlar şaşırmaz şu bir kilo geri diğer yerler düzgün Şimdi yukarıdaki domates için domates çalısını yaptıktan sonra yani çalı hızlı gidiyorsa çalıda sıkıntı yoksa ve çiçeklenme dönemine girmişse bunu kullanabilirsiniz. Hem yapraktan hem de toprakta. Yapraktan şu biber için hazırladığımızı domatese de kullanabilirsiniz. Biber için hazırladığımız genel bir kombidir. Her şeyde kullanılabilir. Ama domates için hazırladığımız özellikle çiçeklenme dönemi için çok iyi. Biber için hazırladığımız ise çalı dönemi daha iyi. Biz bu oranları dönemin ihtiyacına göre hazırlayıp bitkilerimize veriyoruz. Hazır kombilerde genel gübreleme var yani her dönem için. Ama bunu biz istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Bunların oranlarına gelecek olursak ne kadar kullanılacak? İşte şu 10 kiloyu ben 30 dönüme damlamadan vereceğim. Yapraktan da verdiğiniz zaman 1 ton suya 2 kilo koyabilirsiniz. Şu biber için de yine dönüme 300 gram kullanacağım. Yapraktan için yine 1 tonluk tankere 2 kilo 100 litrelik varil içinde 200 gram kullanabilirsiniz. Sırf pompalarıyla bahçelerinde onlar uğraşamazlar. Hobi bahçeciler için onlar uğraşamazlar. Fakat hazır kombi aldıklarında bir pompaya 40 gram koymaları e, yeterli oluyor. Değerli dostlar, uzun bir video oldu. E, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. E, bugün anlatacaklarımız bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Oğlum sen de gel sen. De. Heh. Gel yavrum. Hadi bir bay, bay yapın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.